Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoda da üçgenlerde eşlik ve benzerlik 4 testini çözeceğiz. Birinci sorudan başlarsak ABCD B, C, D, dörtgenin e, paralel ve o da D, paralel verilmiş. AB 14 cm, EF 10 cm, dc 6 cm olduğuna göre D, E'nin, oranı nedir diye soruyor. Şimdi bu paralellikler, şu 3 tanesi birbirine paralelse eğer ben bunu üçgeni tamamlayarak çözeceğim. Üçgeni tamamlarsak, şu ya da G noktası dersek... Biz şunu söyleyebiliriz, GDC üçgeni ile GEF üçgeni benzerdir, değil mi? Ve benzerlik oranı da DC'nin EF oranına eşittir. Bu da GD'nin GE oranına eşittir. E, DC'nin EF oranı 6 bölü 10. O zaman 6 bölü 10 eşittir. G'de bölü GE. Bu durumda biz 6 ve 10'u sağ 2 ile 3K şurada 5K diyebiliriz. 3K ve 5K deriz. O zaman G'de şöyle kalır, şu tarafa yazmayacağız. GD 3K GE 5K GE'nin 5K olması için buraya kalır 2K. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer G, e, F üçgeni ve G, A, B üçgeninin benzerliğine bakacağım. G, e, F üçgeni ile G, A, B üçgeninin benzerliğine göre nedir? Ee, G, A'nın pardon G, E'nin G, E'nin G, A'ya oranı eşit olmalı e ef'nin ab'ye oranına gn e, ne 5k ga'yı bilmiyoruz ef 10 ab 14 hmm. o zaman 10 ve 14'ü 2 ile sadeleştirirsek 5 ve 7 olur. Demek ki ga adı neymiş? 7 kymış GA'nın 7K yani şunun tamamı 7K olması için buraya ne kalacak yine? 2K kalacak. Bu durumda bizden istenen oran DE bölü DA oranında ne olmuş olacak? 2K bölü 4K'dan 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda şekildeki üçgende de DEFG'ye paralel DEFG'ye FG'ye paralel. BC, o da BC'ye paralel. Yani şu üç birbirine paralel verilmiş. AD, DF'ye eşit verilmiş. AD, DF'ye eşit. O da FB'ye eşit. Yani şu üç parça birbirine eşit verilmiş. FH3 verilmiş. Buna göre BC artı HG. Yani X artı Y nedir diye soruyor. Şimdi ilk önce DE'yi bulmak istiyorum ben. Nereden bulacağım bunu? Bakın şu üçgen... Ve şu üçgenin benzerliğinden bulacağım. Çünkü paralel o zaman bu paralel benzerliği yazarsak BHF üçgeni ile benzer bu üçgen BED üçgenidir. Ee, ve benzerlik oranını da şöyle yazabiliriz. Şu eşitlikleri bildiğim için. BF bölü BD eşittir ee, HF bölü ED BF, şimdi şuraları A diyelim. BFA, DD 2A. Eşittir HF 3, ED bilmiyoruz. A ve 2A sadeleşir, 1 2 kalır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda da ED uzunluğunu 3 x 2'den 6 buluruz arkadaşlar. O zaman ED yazdık şuraya. 3 x 2'den 6 dedik. Sonra bu sefer ne yapıyorum? Bu sefer ADE üçgeni ile AFG üçgenine bakıyorum. Yine orada da bir paralellik var. ADE üçgeni ile AFG üçgeni de benzer üçgenlerdir ve bu benzerlik oranını da yazarsak AD'nin AF'ye oranı eşit olmalı. DE'nin FG'yi oranına. AD, A. AF, 2A. Eşittir. DE, 6. FG, 3 artı Y. Yine bakın 1 bölü 2 oranı var. 1 bölü 2 olması için bu oranın, bu oranın 12 olması gerekir. Ve buradan 3 artı Y, 12 ise Y'yi 9 buluruz. Y 9'muş. Sonrasında şimdi şu paralellik olduğu için ya da şöyle gidelim AFG ve ABC üçgenine bakalım bu kez şuraya bakıyorum yazıyorum AFG üçgeni ile ABC üçgeninin benzerliğinden dolayı diyorum ki AF'nin AB'ye oranı eşit olmalı FG'nin BC'ye oranına. O zaman yazıyorum bu oranı. AF 2A AB 3A Eşittir. FG 12 BC X A'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2X eşittir 36 olur ve X 18 çıkar. X 18 bulduktan sonra X artı Y'yi soruyor bize. X 18 Y de 9 o zaman cevabımız 27 cm olur 3. sorumuza geldik 3. sorumuzda bir dik üçgen var ABC dik üçgeninde E, D, B, AB 8 verilmiş yazalım BC 17 verilmiş şurası da 17 imiş arkadaşlar E, D 4'müş Şurası 4. D, e, C üçgeninin çevresi soruluyor. Şu üçgenin çevresi soruluyor. Çevreyi bulmamız için ne? diğer kenarları da bulmamız gerekiyor. D, C kenarını ve E, C kenarını uzunluğunu da bulursak eğer çevreyi bulabiliriz. Peki bu uzunlukları bulmak için bir benzerlik yakalamam lazım. Ben yine şuraya alfa, şuraya beta dersem arkadaşlar alfa artı beta 90 olur alfa tabe de 90 sayı eğer büyük üçgene baktığımda yine alfa var 90 var buraya da beta kalır dolayısıyla açı açı açı benzerliğinden bu iki üçgen birbirine benzerdir diyebiliriz ve ayrıca biz şunu da söyleyebiliriz. ABC üçgenine baktığımda bir dik kenar 8, hipotenüs 17. Özel üçgenden direkt bunun 8 15 17 üçgeni olacağını söyleyebileceğimiz gibi eğer özel üçgen aklımıza gelmezse ne yaparız? Pisagor yaparız ve yine AC kenarını bulabiliriz. Uzatmayacağım ben Pisagorla. ABC üçgeni 8 15 17 üçgeni olduğu için ne diyorum? Direkt AC'nin bu ee, 15 olduğunu söyleyebilirim. Yani şurayı da 15'i yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra benzerliği yazıyorum. Dedi ki CDE üçgeni ile benzer olan üçgen CAB üçgenidir. Ve bu benzerlik oranını bulmak için ne yapıyorum? DE'nin AB'ye oranı. Eşit olmalı. CD'nin CA'yı oranına. O da eşit olmalı. E, CE'nin CB'yi oranına. Şimdi DE e, 4 verilmiş. Sonra da AB 8 verilmiş. CD bilmiyoruz. CA 15 CE bilmiyoruz ve CB 17 şimdi bakıyorum benzerlik oranı 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 o zaman büyük üçgen küçük üçgenin tam 2 katı o zaman büyük üçgen 15 ise küçük üçgen onun yarısı olmalı yani CD ne olmalı 15 bölü 2 olmalı aynı zamanda CE bölü 17'nin de yine 1 bölü 2 çıkması için CE'nin de 17 bölü 2 olması lazım arkadaşlar. Tam yarısı olması lazım. Çünkü benzerlik oranımız 1 bölü 2. Artık biz neyi bulabiliriz? DEC üçgeninin çevresini bulabiliriz. DEC üçgeninin çevresini bulmak için ne yapıyorum? Hepsini topluyorum. Şurayı 17 bölü 2 bulduk. Şurayı 15 bölü 2 bulduk. Tüm kenarları topladığımda 15 bölü 2 artı 17 bölü 2 artı 4 Şurası 32 bölü 2 çıkar. Artı 4. 32 bölü 2 de 16 olur. Ve çevrede ne çıkar? 20 çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. ABC üçgeninde de DEFG'ye paralel o da BC'ye paralelmiş. DF2FB'ye eşit o da 3AD'ye eşit. O zaman hem 2'nin hem de 3'ün katı olduğu için DF'ye biz 6K diyelim. FB bu durumda 3K olur. Ve AD de 2K olur. Bunları şekil üzerine yerleştirdiğimizde 6K FB 3K ve AD 2K ee, Ve biz biliyoruz ki Alanı verilmiş demek ki alanları oranından gideceğiz. Benzerlik oranının karesi alanları oranına eşittir biliyorsunuz üçgenlerde ve bu üçgenlerde birbirine benzer üçgenler çünkü paralellik var. O zaman ilk önce şu üstteki iki üçgenden başlarsak ADE üçgeni ile benzer olan üçgen AFG üçgenidir ve bu benzerliğe göre benzerlik oranı AD'nin AF'ye oranına eşittir ki bu da 2K bölü 8K olup 2 bölü 8 diyebiliriz. Şimdi 2 bölü 8 ise eğer o zaman bu üçgenlerin alanları oranı 2 bölü 8'in karesine eşit olmalı. Yani alan ADE bölü alan afg ne olmalı 2 bölü 8'in karesi yani 4 bölü 64 olmalı o zaman biz ADE'nin alanına 4s dersek afg'nin alanına 64s diyebiliriz diyelim 4s dedim şuraya ADE'nin alanına afg'nin alanı yani şu üçgenin tamamının alanı neymiş? 64S ise buraya kalır ne? 60S burası da 60S'dir dedik sonra devam ediyorum bu sefer AFG üçgeniyle ABC üçgeni inceleyebiliriz ya da ADE üçgeniyle ABC ABC'yi inceleyebiliriz fark etmez ADE ee, e üçgeni diyelim benzerdir ABC üçgeni de bu benzerlik oranını yazarsak AD'nin AB'ye oranı bize benzerlik oranını verir. AD 2K AB 8 11K O zaman demek ki K'lar giderse 2 bölü 11 olur. O zaman alanları oranı bu iki üçgenin alan ADE bölü alan ABC 2/11'in karesi yani 4/121 olur arkadaşlar. O zaman demek ki biz ne demiştik? ADE'ye zaten 4S demiştik biz. O zaman burası da ne olmalı? 121S olmalı. Yani büyük üçgenin alanı 121S olmalı. Burası 64S. O zaman şuraya kalan alanı bulmak için ne yapmam lazım? 121S'ten 64S'i çıkarmam lazım ki bu da neye eşittir? 57S demek ki şu alan 57S'miş arkadaşlar. Ki bana zaten soruda onu vermiş. 114müş burası. 57S 114 ise 57S 114 ise her tarafı 57'ye bölerek neyi bulabiliriz? S'i bulabiliriz. S buradan 2 çıkar arkadaşlar. Bize FGED'nin alanı soruluyor. FGED yani 60S soruluyor. es 2 ise 60S 60 çarpı 2'den 120 cm2 olur. Geldik 5. sorumuza. 5. soru şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir. DEBC'ye E, B, paralel B, C, G, E'den 8 fazlaymış. Buna göre D, E kaç birimdir diye soruyor. Şimdi ben G, E, y, X dersem B, C, X artı 8 olur bir kere. Şöyle yazalım şunu. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi ise bu. Ve burada buna paralelse şunu söyleyebiliriz. Şöyle bölersek ağırlık merkezi ne geçer? Aslında büyük üçgenin ağırlık merkezi ise bu büyük üçgende bu bir kenar ortaydır aslında arkadaşlar. Kenar ortaylar çünkü ağırlık merkezine geçer. Kenar ortayların kesişim noktasıdır ağırlık merkezi. Bu yüzden e, bu iki üçgen zaten ADE üçgeni ABC üçgeni benzer üçgenlerdir. Çünkü burada bir paralellik var. Artı e, bu ABC üçgeni bir kenar ortayıdır. O zaman bu da yine ADE üçgenin de kenar ortayıdır ve burası da X'tir diyebilmeliyiz arkadaşlar. Ve şunu söylememiz lazım: ee, ağırlık merkezinin e, bir üçgende köşeye uzaklığı ile kenar uzakları arasında bir sabit bir oran vardır. Bu oran şudur: ağırlık merkezi üçgende köşeye 2k kadar uz uzaklıktaysa kenara k kadar uzaklıktadır. Bu her zaman böyledir. Dolayısıyla aslında biz benzerlik oranını da görebiliyoruz burada. Ee, burası şimdi e, şu ADG ve AB. Şuraya ne diyelim F diyelim. ABF üçgenini incelersek bunun, bunun oranı bunun, bunun oranına eşittir. Yani ben buraya 2A buraya da A diyebilirim. Aynı oran burada da geçerlidir. O zaman biz şu benzerlikten ADE üçgeninin ABC'ye olan benzerliğinden yola çıkarak şunu yazabiliriz. AD'nin AB'ye oranı eşit olmalı. DE'nin BC'yi oranına. O zaman AD'ye ne dedik? Biz 2A dedik. AB 3A eşittir DE 2x ve BC x artı 8. A'lar birbirini götürür ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı x artı 8 eşittir 3 çarpı 2x'ten. 2x artı 16 eşittir 6x olur ve 2x'i karşıya atarsak 4x kalır. 4x 16 ise x 4'tür arkadaşlar. Bize neyi soruyor? DE soruyor. De uzunluğuna baktığımda 2x görüyorum. O zaman x 4 ise 2x 2 çarpı 4'ten 8 birim çıkar arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda ABC üçgeninde BE iç açıortay, de DEBC'ye paralel. Şimdi bakın DEBC'ye paralel ve burada da bir iç açıortay görüyorsak hemen bir Z kuralı yapabiliriz. Çünkü paralellik var. Şöyle bir Z kuralı yaptığımızda şu açıların birbirine eşit olduğunu görürüz. Ve buradan hemen ne çıkıyor karşımıza? Bakın ikiz kenar üçgen. Çünkü iki tane açısı eşitse iki kenarı da birbirine eşittir. Ve buradan DB'nin de 4 olduğunu yazabiliriz. Daha sonra e, x'i bulmak için ne yaparız? Hemen bu paralellikten dolayı ADE üçgeninin ABC üçgenine benzer olduğunu yazabiliriz ve buradan AD'nin AB oranı eşittir DE'nin BC oranına deriz. AD 5, AB 9, DE 4, BC x iç çarpımı yaptığımızda 5x eşittir 4 çarpı 9 yani 5x eşittir 36 gelir buradan x eşittir 36 bölü 5 36'yı da 5'e böldüğümüzde 7 tam 10'da 2 santimetre çıkar cevap evet geldik 7. sorumuza abc üçgeninde ae'nin EC'ye oranı 3 bölü 4 verilmiş bf'nin fe'ye oranı 2 verilmiş o zaman şöyle yazalım. AE'nin EC'ye oranı 3/4 ise biz AE'ye 3k, EC'ye 4k diyebiliriz. Şöyle 3k şurası da 4k. BF'nin FE'ye oranı 2 verilmiş. O zaman BF'ye biz 2a, FE'ye de a diyebiliriz. BD'nin DC'ye oranı isteniyor. Şimdi burada hmm, bu şekildeyken benzer üçgen yakalayamayız. Çünkü paralellik yok, ıı, ortak açı yok. O yüzden şöyle yapmak daha mantıklı burada. AD'ye bir paralel çizersek bu bayağı bir işimize yarayacak bizim. Nasıl yarayacak? Şöyle. Şimdi e, şuraya G diyelim. CEG üçgeni ve Bunların paralel olduğunu söyledik. CEG ve CAD üçgeni birbirine benzer üçgenlerdir. Paralellikten dolayı. O zaman yazalım. CGE üçgeni ile CDA e, üçgeni birbirine benzerdir. Ve bu benzerlik oranı CE bölü. CA eşittir. CG bölü CD o da eşittir. Onu yazmaya gerek yok aslında. Çok kullanacağımızı sanmıyorum. CE 4K CA 7K O zaman CG bölü CD'de neye eşit olacak? 4 bölü 7'ye eşit olacak. O zaman biz buraya 4A dersek burası ne olacak? 3A olacak. Değil mi? 4 bölü 7 olması için. Daha sonra bu sefer şu üçgenlere bakıyorum. Yine bir paralellik var. Bakın yine benzerlikten dolayı diyorum ki BFD üçgeni ile BEG üçgeni de benzerdir. Ve bu benzerlikte benzerlik oranı BF'nin BE oranıdır ve bu da neye eşit olmalı? BD'nin BG'ye oranına eşit olmalı. BF 2a verilmiş, BE 3a. O zaman demek ki BD'nin BD'yi bilmiyoruz, BG'de biz ne dedik? Oyu da bilmiyoruz. Hmm, şöyle diyelim x artı 3a diyelim şuraya x dersek sonra içler dışlar çarpımı yapalım şimdi bu a'lar birbirini götürür içler dışlar çarpımı yaparsak 2x artı 6a eşittir 3 x olur bd'ye de x dedik az önce Şöyle x diye düzeltelim 3x olur Sonra 2x'de karşıya atarsak burada x kalır. Burası da 6a olur. Demek ki x 6 aymış. Şurası da 6a. Bize bd bölü dc'yi soruyor. bd bölü dc. bd 6a. dc 7a. Olduğu için cevabımız da 6 bölü 7 olacaktır arkadaşlar. Geldik 8. sorumuzda 8. soruda ADF üçgeni ikizkenardır diyor. ADF üçgeni ikizkenardır. Bakın 8 ve 8. O zaman demek ki şu açılar da birbirine eşit. Hemen eşitlikleri yazalım ilk önce. AD DF'ye eşit 8 cm. ABC ye dik üçgeninde BC AF'ye dik. DE BC ye paralel. DE BC ye paralel. 10 olarak verilmiştir. AD 8 santim, DG 3 santim, GF 5 santim olduğuna göre BDX kaç santimdir diye soruyor bize. Şimdi e, bir kere şuradan başlayabiliriz. Bu paralel ise şu da diktir arkadaşlar. Ve ikizkenar üçgende tepe ayısına inen yükseklik indiği kenarı ikiye böler. Yani şu bilgiyi yazalım bir kenara. A'nın e EF'ye eşit olması gerekiyor. Ondan sonra şu CGF üçgeni ile FED üçgeni benzerdir. Paralellik var. FC G üçgeni ile FED üçgeni benzerdir. Ve hatta benzerlik oranı da FG'nin FD'ye oranı fd oranı eşit olmalı fc'nin fe oranına o zaman fg bakın 5 bölü 5 verilmiş fd 8 fc bölü fe o zaman biz fc'ye 5k fe'ye 8k diyebiliriz fc'ye 5k dersen fe'nin 8k olması için buraya 3k kalır. Ve dedik ki AE de EF eşit. Işte. O zaman demek ki AE de 8K olacak dedik. Ve sonra dönüyorum ADE üçgeni ile ABC üçgenine bakıyorum. ADE üçgeni ile benzer olan üçgen ABC üçgeni Yine paralellik var ve bu paralellikten dolayı da AD nin D, oranı AE nin e, oranına eşit işte olmalı arkadaşlar. A, D, 8, D, B, X, A, E, 8, K, E, C, 3, K K'lar gider zaten ve buradan X'in 3 olduğunu görürüz arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. 9. soruda şekilde B, A, D, F paralel, A, B, F'ye açısı, F, B, C açısına eşit verilmiş. BD 6 santim ve DC'ye eşit ve 4 der santim olduğuna göre AB x kaç santimetredir diye soruyor. Bakın yine bir paralellik var. Şöyle, şunlar birbirine paralel vermiş ve bir açı ortaya görüyorum. Hemen bir Z kuralı yapıyorum burada ve bu Z kuralından dolayı şu açıların birbirine eşit olduğunu görüyorum. Ve aslında neyi de görmüş oluyorum? Şurada bir ikizkenar üçgen. Bakın, iki tane açısı eşit o zaman iki kenar da birbirine eşit olmalı. FDB ikizkenar çıktı. Bu yüzden FD'nin neye eşit olması lazım? DB'ye eşit olması lazım. Yani ikisi de altı olmalı. O zaman DE ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Altı olması için buranın Tamam. Burayı da bulduk. <gülüyor> Sonra bakın şu paralellikten dolayı CED üçgeni ile CAB üçgeni de benzerdir arkadaşlar. CED üçgeni CAB üçgenine benzerdir. Ve bu benzerlik oranını yazarsak CD'nin CB oranı eşit olmalı. ED'nin AB'ye oranına. CD4 CB 10, E'de 2 ve AB X. 4 ve 10'u 2 ile sağ değiştiriyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2X eşittir 10 olur ve buradan da X 5 santim çıkar arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. 10. soruda şekilde ABC dik dik üçgen ve DEFG karedir diyor. DEFG kare ise bütün kenarlar birbirine eşittir ve 90 derecelik açıları vardır biliyoruz bunun. Şöyle gösterelim. BE 4 cm verilmiş, FC 9 cm verilmiş. Buna göre karenin alanı kaç santimetre karedir? Yine alfa ve beta ile başlamak yerinde olacak burada da alfa artı beta yine 90'dır buradan beta 90 toplam 180 olması için buraya alfa kalır yine buraya beta kalır aynı şekilde beta 90 180 olması için alfa kalır ve burası da beta olur gördüğümüz gibi aslında 3 tane hatta 4 tane birbirine benzer üçgen var 1, 2, 3 ve büyük olan üçgen 4. üçgen de bunlara benzerdi çünkü hepsinin açıları alfa, beta ve 90'dır Şimdi bu benzerlikle kullanarak biz kayın alanı yani aslında şu kenarlardan herhangi birini bulursak sonuca ulaşmış olacağız. Şimdi bakıyorum 4 bu üçgen de verilmiş. 9 bu üçgen de verilmiş. O zaman şu iki üçgen arasında kuralım benzerliği Şuraya x dersek biz burası da x olur. Kayının iki kenarı olduğu için. O zaman benzerliği yazıyorum. D, E, B üçgeni ile benzer olan üçgen C, F, G üçgenidir arkadaşlar ve bu benzerliğe göre e, DE'nin CF'ye oranı ne eşit olmalı? EB'nin FG'ye oranına eşit olmalı. DE x CF 9. EB 4 F, G, X. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x kare 36 gelir. Bize karenin alanı soruluyor zaten. E bu da karenin alanıdır zaten. X karenin bir kenarıysa x kare karenin alanını verir. Dolayısıyla cevabımız 36 cm kare olur arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Son sorumuzda şekilde BAC açısı DEC açısına eşit verilmiş. E, F, F, C'ye eşit verilmiş. E, F, F C ye eşit verilmiş. A, D, D, C ye eşit verilmiş. D, F, 5 santim. D, C, 2 tane F, C'ye eşit verilmiş. Yani F, C ye ben A dersem D, C, 2 A'yı eşitmiş arkadaşlar. O zaman burası da 2 A olur. Burada şu dikkatimi çekmeli. Bakın bu üçgen 2 A ve 2 A. ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgense demek ki bu açıda, D açısı ve E açısı birbirine eşittir diyebilirim, değil mi? Daha sonra, e, FFJC eşit verilmiş, ADDC eşit verilmiş, BD x kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada C açısı da var. C açısı büyük üçgen ve küçük üçgende ortak açılar zaten, değil mi? C açısı, bu açı, bu açı. C açısı bu açı. O zaman diğer açıda da yine aynı açı alacak ve bu da bir ikizkenar üçgen olacak. Burası 4A ise burası da 4'ü almalı. Bunun da 2 A alması gerekir diyebiliriz hatlıkla. Yani bu üçgenler benzer üçgenlerdir açı açı açı benzerliğinden dolayı. Benzerliğimde şöyle yazabilirim. CDE e üçgeni ile benzer olan üçgen CAB üçgenidir arkadaşlar. Ve bu benzerliğe göre benzerlik oranını bulabiliriz nasıl bulabiliriz eşit kenarları birbirine oranlayarak yani diyorum ki CD'nin CA oranı bana bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranını verir CD 2a CA 4a demek ki bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranı neymiş 1 bölü 2'ymiş değil mi? şimdi bakıyorum burada df indiği kenarı ikiye bölmüş yani bu üçgen için df bir kenar ortaydır diğer üçgene baktığımda bd de aslında yine indiği kenarı ikiye böldüğü için o da abc üçgenini bir kenar ortaydır ve ikisinin indiği açı da aynı açı bakın dolayısıyla bu iki üçgen benzerse o zaman kenar ortaylar arasında böyle bir benzerlik olmak zorunda yani biz df'nin Küçük üçgenin kenar ortayının, büyük üçgenin kenar ortayına oranının da 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilmeliyiz arkadaşlar. E, DF zaten verilmiş soruda 5. B X. Bunun sonucu 1 bölü 2 ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda X 10 cm çıkar. Böylece bu testin de sonuna geldik. Denediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.